size Kuru Geçit Mahallesi'nden başlayarak bu gölün karşısındaki yürüyüş parkının oradan başlayarak böyle devam edip özellikle Kuru Geçit Mahallesi Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi içerisinden motosikletle görüntüler çekip bilgi vermeye çalışacağım. Sonrasında AFAD kriz masasına gideceğim. Oradan bilgiler almaya çalışacağım. Sonrasında da Devlet Hastanesi'ne gidip orada acildeki son duruma bir bakıp Oradan size bilgiyi aktarmaya çalışacağım. Tabii yol boyunca bakalım nelerle karşılaşacağız, ne olacağız. Öncelikle buradan başlayayım. Burada bu gölün karşısındaki yürüyüş parkında büyük bir kale gibi bir şey vardı. Surlar vardı. Parkın adının, soyadının, daha doğrusu parkın bilgilerinin ve e, yapılış tarihinin falan olduğu. O tamamen yerle bir. Burası kur geçit mezarlığı diye geçer. Tabii buraya bu dört günlük deprem boyunca bildiğimiz tanıdığımız siman de bildiğimiz tanıdığımız birçok insan maalesef defnedildi. Hepsine Allah rahmet eylesin. Sonrasında bu köprü ilk bir iki gün e, çok sıkıntılıydı ciddi böyle su basmıştı ve sahip sonradan burası yapıldı. Burada bu kuru geçit parkı içerisinde çadır merkezi kurdular da çadırlarda kalanlar var. Biz dün akşam yine Kurgeşit Mahallesi'ndeydik. Ee, Cumhuriyet Mahallesi ve Batı Mahallesi'ndeydik. Bu bölge biraz merkezden uzak bir bölge olduğu için yardım dağıtımında sıkıntı olabileceği düşüncesiyle ben Antep'ten gelen arkadaşları buraya getirdim. Onlar bireysel yardımlardı. O bireysel yardımları burada bizzat çadır çadır dolaşıp, dolaşıp veyahut bana sosyal medyadan ulaşanları Değitli, bizzat görüştüğüm kişilere ulaşıp onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Kuru Geçin mahallesinde de tabi böyle e, yer yer hasarlı binalarla karşılaşıyoruz. Şu an akşam saat 5 civarları hava yavaştan soğumaya başladı. Tabi otosikletle de yol almak hem yani çok soğuk tabi akşamları özellikle şehir özellikle şehrin merkezi yerleri çok yıkım olan yerler bir böyle hayalet şehre dönüşmüş diyebilirim elektrik yok yollar fena bazı yollar enkazlardan dolayı kapalı çünkü binalar yıkılmış bazı yollarda e, motorun dahi gidemeyeceği derecede bozulmuş çukurlar oluşmuş yer yer bir metreye varan çukurlar var o yüzden hatta şunu da söyleyeyim. Yıkılmaya yüz tutan, yıkıldı yıkılacak diyebileceğimiz en ufak sarsıntıda yıkılabilecek yerler, binalar var. Onların arasından geçip yayın yapmaya çalışıyoruz. Tabii şartlar burada çok zor. Hocam sağ olun. Sağ olun eksik olmayın. Biz burada 26 numarada ulaşmaya çalıştığımız bir amca vardı. Onun soba ihtiyacı vardı. Onu görebilirsem bir soracağım. Gelmişti ama... Yine de bir gözümle de görmek istedim. Musa amca! Arkadaşlar bırakmıştı. Biz zaten teyit aldım ama herhalde elde olmayabilir. Yaşlı bir teyzeyle birlikte kalıyor. Onun sobasını teslim ettik. Daha doğrusu Antep'ten gelen arkadaşlar vesile oldu. Biz sadece rehberlik ettik. Burada yine böyle bu şekilde kalan insanlar. Kuru Geçit Mahallesi, Kuraba Camii'ne doğru motosikletle ilerlemeye çalışıyoruz. Buradan Cumhuriyet Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ne dolaşıp oradan da Karayolları Müdürlüğü deprem priz masasına doğru gideceğim. Aldığım bilgileri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ciddi manada elise yamışlar, ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye. Baba oh, camii zaten inşaat halindeydi bu. Yollarda hep yarıklar var, tabaka şeklinde. Sabahları mümkün mertebe drone çekimleri yapmaya çalışıyorum. Mahalle mahalle yol başımızı il dışında, ilçe dışında gurbette olan insanlarımıza göstermeye çalışıyorum. Öğleden sonra ve akşamları ise motosikletle dolaşıp yine sokak sokak göstermeye çalışıyorum. Tabi her sokağa ulaşmak mümkün olmuyor. Hak verirseniz. En azından geldiğince bunu tamamen kendim bireysel olarak Herhangi bir görev olmadan Herhangi bir yardım destek olmadan Kendi çabomla yapmaya çalışıyorum Örneğin ilk günler Benzin sıkıntısı vardı sağ olsun Mersin'den gelen arkadaşlar Bize vidonla benzin getirdiler Onların ciddi yardımı oldu İlyas kardeşimiz sağ olsun bana yaklaşık 2 litre vidonla Benzin verdi Onların faydası oldu Çünkü ilk zamanlar benzin stasyonlarında Benzin bulamıyorduk. Bakın şimdi bu Yanılmıyorsam yukarısı yanlış hatırlamıyorsam Jandarma onun karşısındaki gündüzler markette Burada çok ciddi yıkım var Hatta buradan Uzak çevreler Hepat haberleri de aldım Maalesef Burada yol kapalı o yüzden geri dönüyorum Hava yine Soğumaya başladı Eksi 5-6 derece Güneş var ama İkisi çok fazla yok Sandırmaz Market'in Gaziantep istikametine doğru sağ tarafı. Hataylıların oturduğu bina diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam. O bina burada yine. Şubesinin Gaziantep istikametine doğru ikinci şubesinin olduğu yer burası ciddi hasar almış. Burada evin girişi çökmüş. Omilie oradan aşağı doğru gidiyorum şu an. Burası Fatih Mahallesi vaziyet bu şekilde sağlı sollu evler yan yatmış durumda. Mehmet abinin Suzuki samuraisi Bir zamanlar bende de vardı. O olsa gerek. Turan Özdemir kültür taziye gidiyor. Burada çadırlar var. Cami de biraz hasar görmüş durumda. Burada biraz hasar var. Hala çadır sıkıntısı vardı. Akçabel köyüne çadır ulaştı sonunda. Sonrasında Belören ve Çelik köylerinden çadır ihtiyacı olduğu haberi geldi bana sosyal medyadan teyitli bir şekilde. Birkaç mahalle aralarında çadır ihtiyacı olanlar var. Burası Cumhuriyet okulunun olduğu yer. Hocam kolay gelsin. Binalara mı bakıyoruz acaba? Hasar evet. tespiti mi yapıyoruz? Evet. Genel olarak bu Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde durum ne sizce? Fatih Mahallesi neresi? Yani burası Fatih değil miydi? Bilmiyorum. Mahalli, mahalli. Ha, yani o zaman bu bölgede diyeyim. Burası Fatih Mahallesi de. Yani burası eski tarım arazisi. Evet. Dolayısıyla zemindeki sıvılaşmayı zaten yerlerden görüyorsunuz. Evet. Binaların en büyük hasarı ondan. Evet. Ama bazı binalarda bir şey yok. Çökme var. Bazı binalar yıkılmış. Evet. Öyle genel durumu. Katlı çok bir hasar evet. ama binaların altı tamamen sıvılaşmadan dolayı sakat evet tamam sağ olun kolay gelsin Fatih mahallesinde görevli abinin söylediği üzere burası aynı tarım arazisi o yüzden yerin altı sıvılaşmış durumda binaların hasar alması yan yatması devrilmek üzere olması da bu sebepten buraya döndüm ama galiba buradan geçemeyeceğim. Çadırlar vesaire var. Geri Burada maalesef nerede apartmanlar da yapıldığı için o apartmanlarda da pasar var. Güneydoğu Anadolu fay hattı üzerinde olan bir ilçe. Direkt gözüme çarpıyor. Bireysel yardım pick-up'ları, transitleri, Doblo Connect araçları onlar dolaşıp yardım yapmaya da çalışıyor. Gördüğünüz gibi evler Asarabı almış durumda. Bunlar eski evler. çok fazla yaklaşık onları çekmek istemiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi bir dokunsak bina işleyeceğiz. i̇şleyeceğiz. Yani yakınlarına vefat edenler var. Yakınlarını kaybedenler var. Çok zor durumda olanlar var. Yani insan nasılsınız demeye bile utanıyor açıkçası. azıcık Gaziantep istikametine doğru asfaltta çıktım. Sağ tarafları daha önceki yayınlarda hep gösterdim. Pardon. Giderken sağ tarafları. Şimdi bu istikametteki sağ tarafları da biraz göstereyim. Evet şu apartman ciddi yan yatmış durumda. Bu halde iyi yanındaki onun yanındaki binada bir bulmak evet, şu sokaktaki binalarda apartmanlarda yıkım vardı şimdi bir oraya yaklaşayım orayı bir sormaya çalışayım yol başının çıkışında şel Petrol'un arka tarafından giriyorum. Burada sol taraftaki apartman tamamen enkaz durumunda. Böyle. Sağ taraftaki binalarda There dağlarda bayağı eğilmeler var gördüğünüz üzere